Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf akademi serisinde geldik ikinci videoya. Yani üçgenlerin ikinci videosu. Doğru daçılarının da ikinci videosu. Doğru daçılarının da son videosu oluyor bu. Şimdi gençler biraz daha zevkli kısma geliyoruz. İlk videoda biraz böyle tanımlara, teoremlere biraz böyle yoğunlaştık. Sıkılmış olabilirsiniz ama ikinci videoda heyecanlı yerlere geliyoruz arkadaşlar. Burada da özellik, özellik var mı? Var. Yani tanım, özellik falan var mı? Var. Ama çok fazla özelliğe boğmayacağım size Özellikle birkaç farklı özellikte Bilmenize gerek yok diyeceğim. Çünkü şurayı kullanarak birkaç farklı teknik kullanarak olayın mantığını anlatarak daha doğrusu size bu işi öğreteceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Sayfa 4'te kalmıştık. Bir başlığımız var. Paralel 2 doğrunun birden fazla kesenle yaptığı açılar. Evet birden fazla paralel 2 doğruyu birden fazla kesen doğru. Arkadaşlar bunlardan birincisi bu. Biz buna M kuralı diyoruz. Arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Bilelim. Nereden geldiğini de göstereceğim. E sen bilmesen de sonuca ulaşabilirsin ama bizim özellikle bu doğrudaçlarda Z kuralı, U kuralı ve M kuralı yani muz dediğimiz olay bu M kuralı, U kuralı, Z kuralı gerçekten çok kullandığımız tekniktir. O yüzden bilmekte fayda var. Genelde iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa M harfi çıkıyor karşımıza. Nasıl mı? Bak şöyle. Bak bir M harfi çıktı. M harfi diyor ki bize Sola bakanlar sağdaki açıya eşittir. Yani x eşittir a artı b'dir. Peki nereden geliyor? Arkadaşlar bak şimdi. Doğru açılardaki şimdiki kullanacağım ispat yöntemi çok karışık sorularda kullanacağımız tekniklerden biridir. O yüzden bunu iyi dinle. İki tane tekniğimiz var. Ya paralel doğruları uzatacağız. Birincisi bu. Ya da sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Sivrilen yerde kendini belli eder. Neresi? Hocam burası. Hop şuradan bir paralel çizersek. Ne oldu burada? Hocam Z kuralı çıktı. Z'den dolayı A ise burası da A mıdır? Evet. E hocam burada da ters Z çıktı. Burası B ise burası da B midir? Evet. Gerçekten de X eşittir A artı B geldi mi? Geldi. Ama sen direkt M kuralını da bilsen iyi olur. Çoğu arkadaşım biliyor ve bunu da çok kullanıyor. Ne zaman kullanacağız bunu? İki paralel doğru arasında bir tane sivrilen yer varsa büyük ihtimalle M harfi vardır. Ha bu M harfi şu tarafa doğru olabilir. Ya da biraz daha kırıklığı şöyle olabilir arkadaşlar. Şöyle, şöyle olabilir. Yine de bir M harfi oluyor mu? Oluyor. Simetrik olmak zorunda da değil. Buna da dikkat et. Tamam mı? M kuralı bu. Sonra ikincisi de kalem ucu. Kalem ucu. Mesela bunu bilmene gerek yok. Kalem ucu kuralı der ki. Hocam şöyle bir kalem ucuna benzer bir şey varsa. Şuradaki açıların toplamı kaç derecedir? 360 derecedir diyor. Niye? Ben bunu kullanmıyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ben bunu nasıl yapıyorum? Yine sivrilen yerden paraya çizecek olursam eğer ben şuradan sivrilen yerden paraya çizdiğimde U'dan dolayı hocam bu açıyla bu açının toplamı kaç yaptı? 180. E, burada da U var. U'dan dolayı bu açıyla bu açının toplamı da 180. E o zaman bütün kırmızı açıları topla. Hocam bu açı bu açı bu açı bu açı yani A artı 1 artı C yapıyor. A artı 1 artı C 2 tane U'ya eşit. Yani 2 tane U 2 tane 180 demek. Kaça eşit oldu arkadaşım? 360'a eşit. Oldu. İşte burada sivrilen yer burada hayat kurtarıyor. Ya da burada ne yaparsın? Kalem ucunu gördüğün zaman e hocam kalem ucunu gördük ya hani şöyle bir kalem ucu gördük tamam kardeşim sen bunu şöyle uzatıp hani paralel doğrularda böyle doğruluğu açılarda iki tane böyle ek çizim var yöntem var dedik ya bir sivrilen yerden paralel çizme iki paralel doğrular uzat. Sen bu paralel doğrular uzattığın zaman şöyle bir m oluşuyor mu oluşuyor? Hocam a ise buraya 180 x a dersin. C ise buraya 180 eksi C edersin. Topla bakayım şunları. M kuralından dolayı şu ikisinin toplamı. 180 eksi A artı 180 eksi C eşittir B. Bunu bunu öbür tarafa atsan 360 eşittir A artı B artı C geldi mi? Geldi. Yani senin ekstradan kalemucu kuralı diye bir şey bilmene gerek var mı? Bence yok. Hatta bununla ilgili bak ben buraya yazdırmamışım. Bir D kuralı da diyebiliriz. Önce onu vereyim. Şimdi iki paralel doğru olduğunda ve birkaç tane böyle sivrilen yer olduğunda ve geniş açılı sivrilen yer olduğunda şöyle mesela bu ben şöyle bu kadar çizdim arkadaşlar kaç köşe var burada? Hocam 1 2 3 4 5 köşe var. 5 köşeli çizdiğim zaman bunun da bir formülü var mesela. Emin olun ben bilmiyorum. N 2 x 180, miydi? N 3 x 180, miydi? emin değilim. Formülü de şunu ispatladık daha sonra buluruz. Yani şuradaki açılar toplamı A B C D ve E açıların toplamı. Kalem ucu. Kalem tıraş biraz bozukmuş. Böyle yapmış. Kalem ucunun bozuk hali diyelim. A art, artı art, bir artı c artı d artı Ya formül ya n eksi 2 bilmem. n eksi 2 çarpı 180 ya da n eksi 3 çarpı 180. Bakalım onu bulalım. Şimdi gençler biz ne yapıyoruz? Formüle gerek yok. Sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım. Şuradan bir paralel çizsek. E hocam burada da var. Buradan da çizsek. E hocam burada da var. Burada da çizsek. Bak ne çıktı. U'dan dolayı şu açılar toplamı 180. U'dan dolayı bu açılar toplamı 180. U'dan dolayı bu açılar toplamı 180. U'dan dolayı şu açılar toplamı da 180. A, A artı B artı C artı D artı E. Neye eşit oldu? 1, 2, 3, 4 tane u mı eşit oldu arkadaşlar? Evet. Yani şuraya yazıyorum. A artı B artı C artı D artı E 4 tane U. Yani 180'e eşit oldu arkadaşlar. Ya bununla ilgili bir formüle gerek var mı sizce? Bence gerek yok. Ben bunu gördüğüm zaman bu şekilde yapıyorum arkadaşım. Sen de bu şekilde Tamam. E hocam kuralı ne? Hadi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 köşem var? Evet. 4 tane 180'e mi eşit? Evet. O zaman burada 5 köşe varsa ee, 5-1'den. Yani burası n-1 çarpı 180 olacakmış arkadaşım. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 köşe var. Paralel doğru üstündeki köşeyi de sayacağız. Ya da 5 açı var. 5 eksi 1 çarpı 180. Çünkü 4 tane 180 eşit oldu ya. A artı B artı C artı D. A artı E'si de var tabii bu. Ama ben cidden formülü bilmiyorum. Bak burada size formülü ettim sadece. Gerek var mı? Bence gerek yok. O zaman ne uğraşıyorsun kardeşim? Gerek yok. Senin bileceğin şey iki tane. Ya paralel doğruları uzatacaksın. Bu biraz tehlikeli. Çünkü şey, <gülüyor> şeyden dolayı pardon. Ee, üçgenlerle uğraşabiliyorsun paralel doğrular uzattığın zaman. Ya da sivrilen yerden. En garip sivrilen yeri bulup. Sivrilen yerden paralel çizeceksin. Bazen bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç tane birden sivrilen yerden paralel çizebiliyoruz. Evet C'ye gelelim. C'de de arkadaşlar zikzak diyebilirsiniz. Tarak diyebilirsiniz. Bilmem ne diyebilirsiniz. istediğiniz diyebilirsiniz. Hadi ben zikzak diyeyim. Böyle zikzak gördüğün zaman arkadaşlar sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşittir. Tamam. Aslında biraz M'de de onu kullandık hocam. Sola bakanlar ne dedik burada? Sola bakanlar sağdaki açıya eşit dedik. E zikzakta da böyle birkaç tane sivrilen yer varsa zikzak vardır. Sola bakan açıların toplamı sağa bakana işte. Yalnız dikkat. Burada şuna dikkat edeceksin. Hocam ben buradan sola bakan diye başladıysam sıralı bir şekilde gideceksin. Sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde yapacaksın. Sonra sola bakanlar, sağ bakanlar. Şimdi sana bir şey göstereyim burada. Bak dikkat, dikkat. Lütfen beni dikkatli dinle. Böyle geldi, böyle geldi. Sonra böyle geldi. Sonra bak şöyle gitti. Sonra böyle geldi mesela. Sen burada Hocam şu açı A, bu açı B, bu açı C, bu açı D, bu açı E, bu açı F dediğinde. Hocam A artı C artı F, B artı D artı E'ye eşit değil. Sıralı bir şekilde yapacaksın. Bak şimdi dikkat. Hocam burada şuna bakacak olursak. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan. Burada sola bakan açısı lazım. E'yi e sola bakan açısı 360'a tamamlıyor. Yani sen burada 360 eksi E diyeceksin buraya. Eğer bu mantıkla gideceksen sonra soldan sonra da sağa bakan açısı lazım. Burada da f'nin şuradaki açısı lazım bana. Bu da 180'e tamamlayan açısı. 180 eksi alfa deyip a artı c artı 360 eksi a a artı c artı 360 eksi e eşittir. b artı d artı 180 eksi f b artı d artı 180 eksi f formülünü uygulayacaksın. Eğer bu mantıkla gideceksen. Ama ben bunu görsem ne yaparım? Hocam şuradan bir paralel, buradan bir paralel, buradan bir paralel, buradan bir paralel çizip sonuca ulaşırım. Yani hop şuradan paralel, şuradan paralel, şuradan da paralel çizsen. Z'den dolayı A dersin buraya X, X A kalır. Z'den dolayı X, X, A yapar. Sonra B'den X, X, A'yı çıkartıp şurayı bulursun. Sonra Z'den burası çıkar. Y'den soru işaretini çıkartıp şuradaki açıyı bulursun. Sonra Z'den dolayı da buradaki açıyı bulursun kardeşim. Bu şekilde gidersin. Yani olayın mantığı bu. Çok sıkıntı yaşarsan dediğim gibi ya paralel doğruluğu zat. Ya da sivrilen yerden paralel çiz. Sivrilen yerden paralel çizmeyi daha çok tavsiye ediyorum. Sebep? Çünkü üçgende açılarla uğraşmamış oluyoruz. Anlaştık? Evet olay bu gençler. Mantığı anladık. Hadi bakalım. Şimdi sorulara bakalım. Soruya baktığımız zaman BA ile CE birbirine paralel verilmiş ve bunlar da açı ortay verilmiş. Buna göre BDC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşım öncelikle şuraya bir AA diyelim. Buraya da BB diyelim. Şu paralelliğe bakacak olursak şöyle bir U kuralı var mı? Var. Hocam 2A ile 2B'nin toplamı kaç? 2A artı 2B 180'e eşit. E A artı B kaç olacaktır o zaman? 90. Benden ne isteniyor? X. Üçgenden de gidebilirsiniz ama direkt bak iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer var. İstersen üçgenden dolayı A artı B artı X eşittir 180'den gidebilirsin. Ya da doğrudu açılarda şöyle baktığın zaman bir M kuralını görüyor musun? Görüyorsun. Dolayısıyla buradaki X açısı neye eşit olacak? A artı B'ye eşit olacak yani cevap 90 derece yapar geldi örnek 12. Ye. BA ile EF birbirine paralel verilmiş hemen paralel doğruları şöyle daha net bir şekilde soruyu da bize yardımcı olsun diye görmek için değil yardımcı olsun diye çünkü görme işine çok karşıyım verilen bilgileri kullanacağız daha iyi fark edelim diye şöyle kırmızıyla gösteriyorum ya da siz de üstünden çizersiniz sonra ABC açısını kaç derece demiş 78 derece demiş. BCD açısını 54 derece demiş ve CDE açısında ne demiş? Burayı da 66 demiş. E hocam bunlar paralel doğrular. Birkaç tane sivrilen yer olunca ne yapıyorduk? Zikzak. Yani sağa bakanlar, sola bakanlar ya da bunlar bu şekilde şey yapmış. Bu aşağı bakıyor, yukarı bakıyor, aşağı bakıyor, yukarı bakan açısı. Hop şuraya bir açı diyecek olursak ki bizden zaten açı isteniyor. Aşağı bakanların toplamı yukarı bakanların toplamına eşittir. Yani 78 artı 66 eşittir. Hocam 54 artı A'ya. 54 artı A'ya eşittir. Şu ikisini topladığımız zaman kaç çıkıyor? 144 çıkıyor. 54'ü öbür tarafa atınca eksi 54 eşittir. A mı yaptı? Evet. A'yı da böylelikle ne buluruz? 90 olarak buluruz. İşlem hatası yaptık mı? Yapmadık galiba. Cevap böylelikle 90 çıktı. Örnek 12'de. Geldik örnek 13'e. Ne yapıyoruz? Hocam Soruda. Verilenlere bakıyoruz. Verilenlere baktığımızda Z kuralı, U kuralı, M kuralı gibi kurallar olmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Ek çizim yöntemini uyguluyorsunuz. Paralel doğruları uzatıyorsunuz. Paralel doğruları uzatmayı tavsiye ediyorum. Evet ama baktığınız üçgen oluşuyorsa onu sil sivrilen yerden paralel çiz. Hemen paralel doğruyu uzattın. Hocam bunu da uzattık şöyle. A iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer var mı? Var. O zaman aklına ne gelecek? Hemen M kuralı var mı? Şöyle bir M kuralı var mı? Var. Yani şu açıyla şu açın toplamı buraya eşit olacak. E bana burada kaç lazım? 125'in 180'e tamamlayan açısı. 55 derece burası. Yani x artı 55 eşittir 135 olacak. x de böylelikle 135 eksi 55 yapar. Cevapta kaç yapar o zaman? 80 yapar. Örnek 13. 80 oldu. Ek çizimlere alışıyor musun? Alış. Ne yapıyorsun? Paralel doğruluğu uzatmak güzel bir yöntemdir. Baktığın uzattığında... Karşına üçgen bilgisi çıkmadıysa eyvallah doğru yoldasın. Ama üçgen bilgisi çıkarsa o zaman yerden paralel çizmeni tavsiye ediyorum. Şimdilik ilerleyen zamanlarda bunu zaten şeyde de öğreneceksin. Nerede öğreneceksin? Ya üçgende de zaten kullan kullanmayı öğreneceksin. O zaman paralel doğruları tamamıyla uzatırsın. Evet geldik şuraya. Düzlem ayardan gelen ışın ile ayna arasındaki açı yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıya eşitleri. Ben buna şey diyorum. Hani fizikleri biliyorsunuz fizikte Öğreneceksiniz daha doğrusu. Fizikte böyle normalle yaptığı açı yani şurası A açısıyken ya da X açısıyken normal şurası dik olandır. burada açı yine normalle yaptığı açı aynı olacak diyoruz. Ama ben bunu geometride şu şekilde kullanmayı çok seviyorum. burada açıyla gidecek. Aynı şey. Aynı mantık. burada açıyla gidecek. Bu gelen ışın yansıyan ışın. burada açıyla çarptığı açı birbirine eşit olacak. Evet. Böyle bir tanım vermiş şimdi. Sonra aşağıda bir ayna düzeneği verilmiş. Ve açı şöyle başlamış arkadaşlar. Böyle vurmuş gitmiş böyle vurmuş gitmiş böyle. E burada bizden ne isteniyor? BCD D açısı isteniliyor. Yani şurada kaç isteniyor. E arkadaşlar burada biraz üçgen bilgisini kullanacağız. Evet üçgende sonrası daha iyi olurmuş ama olsun. Üçgeni de doğru şeyde biliyoruz. Sekizinci sınıftan biliyoruz. Öncelikle şurada bir açı var görüyorsunuz. Buradaki açı bir üçgen iç açıları toplamı 180'den yapabilirsiniz. Ya da dik üçgende diğer iki açının toplamı 90'dır. E, 25'i 90'a tamamlayan açı kaç derecedir? 65. Bak aynaya çarptı. Vurdu gitti. Yani burası da 65 mi olacak? Evet. E hocam vurdu açıyla gidecek. E burada da aynı şekilde ışın geldi. Vurdu açıyla gidecek. Yani şu açıyla da şu açı yine ne olacak? Birbirine eşit olacak. Peki 65-55 daha kaç yaptı? İkisini topla bakalım. Hocam 120 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 60 kaldı. E şurada bir doğru açı oluştu. Şuraya ben bir x x dersem 60 artı 2 x eşittir 180 olduğundan 2 x eşittir 120 olacağından x'i de 60 derece olarak buluruz. Evet x 60 çıktı. Şimdi benden alfa isteniyor. Hocam alfaya ait de şuradaki üçgene bakacağız. İç açıları toplamı 180. Ama burada kaç da lazım bana 65 65 130 180'e tamamlayan açısı da 50 derece oldu. E Şimdi artık şuradaki üçgende 60, 50 ve alfanın toplamı 60, 50 ve alfanın toplamı 180 yapar. Şu ikisinin toplamı 110 yaptı. O zaman alfayı da böylelikle 180-110 diye buluruz. Yani 70 derece olarak buluruz. Evet örnek 14'ü böylelikle 70 bulduk. Geldik örnek 15'e. Evet yeni nesil sorular başlıyor. Bakalım İsmail 2 dikdörtgen ve bir kare şeklindeki çerçeveleri duvara aşağıdaki gibi asmıştır. Tamam şu şekilde asmıştır. Duvar dikdörtgen şeklindedir. Açı ölçüleri şekil üzerinde verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Arkadaş şöyle zikzaklar var mı? Var. Bir yerden başlayabilirsiniz. Mesela şuradan başla. E hocam burası da 90 derece ya. Ben şimdi şu açıyı şey yapmak istemedim. Şuraya bakan açı, buraya bakan açı. E sonra kıvrılan yer bak burası. Buraya bakan açı, sonra buraya bakan açı, sonra burası 90 buraya bakan açı. Sonra buradan itibaren buraya bakan açıyı bulacağız. 90-90'dan dolayı 360'a tamamlamadan buraya bulabilirsin. Sonra buradan sonra buradaki köşe var. Buraya bakan açı. Sonra buraya bakan açı. E, buraya bakan açıyı da nasıl bulacaksın? Hatta ondan sonra da buraya bakan açı zaten var. Bu şekilde yapabilirsin. Bu yol. Ama çok karışmayacak mı arkadaşım? E, çok karışacak. Çok karışan sorularda sen biliyorsun bir şeyler çizeceğini. Ne çizeceksin hocam? Paralel çizeceğiz. Ya paralel doğrular uzatıyoruz ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Arkadaş bence çiz paralelleri. Şimdi şurası zaten dikdörtgenin bir kenarı. Sen buna böyle bir paralel çizsen kardeşim. Şuradan bir atsan. Hadi paralel çize çize gidiyoruz. Kırmızılarla ne diye çizmiyorum ben ya. Kırmızılarla çizeyim. Hocam şununla şuna paralel çizecek olursam. Şöyle paralel çizecek olursam. Burada bir U kuralı çıktı mı? Çıktı. 90'sa bu 90 olmaz mı 180'e tamamlayan evet. Tamamı kaçtı bunun? Hocam bunun tamamı 160 dereceydi. O zaman buraya 70 kaldı. Sonra yine sivilen yer burada var. E buradan da yine bir paralel çizeyim şöyle. Hocam paralel çizince burası 70'se burası 70'se sonra şurada kaçıyı bulmaya çalışacağım ben. E hocam burada da Z kuralı var böyle şu paralelde. Yani şurada kaçıyı bulmam lazım. E burası 90'sa. Dikkat. 70, 90 daha 160. Buraya kaç derece kaldı? 20. Z'den dolayı. Burası da 20 mi yaptı? Evet. Buraya kaç kaldı? 70. Şuradan da bir paralel çiz. Buradan çizdiğim paralel de arkadaşım şöyle olacak. Bak şimdi dikkat. Şöyle olacak. Şöyle Z'den dolayı hocam burası ne olacak? Buradaki açı da 70 derece yapacak. Bak dikkat. Burası 70 derece. 50'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 20 derece kaldı. Sonra senin sivrilen yer neresi? Şurası. E buradan da bir sivrilen yerini çiz bakayım. Şöyle sivrilen yerden paraleli çizdik. Sivrilen yerden paralel çizince şu 20'yi kullanabilir miyim öncelikli olarak? Hocam bu dikdörtgen şeklindeki bir tablo ya. Burası 90. 20-90 daha 110. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Burası 70 ise yöndeştikten burası da 70 midir? Evet. E, tamamı 90 olduğundan burası da 20 midir? Aynen öyle. Sonra şurada da yine bir sivrilen yer var. Şuradan da bir paralel çiz. Bak şimdi paralelimizi çizdik yine. E hocam şöyle bir Z kuralı oluştu. Ama şurayı buluttur bana. Ben şurada kaçı lazım olacak bana. Şurada kaçıyı bulmak için de şöyle bir Z kuralı mı lazım? Evet burası lazım bana. Arkadaş burası 70-90-20. Şurada kaçın tamamı kaçtı 60 derecede. 60 90 ise 90 60 daha kaç 150 180'e tamamlayanı 30 burası böyle bir z'den dolayı Burası da 30 e buraya kaç kaldı 60 90 derece olduğundan Bir de şuradan bir paralel çizsek böyle Z'den dolayı burası da 60 yaptı E hocam burası 90 olduğundan buraya kaç derece kaldı 30 derece kaldı E sonra şu paralelikten dolayı U'dan dolayı burası da zaten 90 Hocam x da neye eşit oldu 90 artı 30'a eşit oldu Yani sen istediğin yerden yap İster zikzaktan yap ama ben böyle çok fazla zikzak olunca o sayıları topla hepsini topla ondan sonra öbür tarafta yine topla sonra çıkart benim için daha böyle şey geliyor sıkıntı oluyor benim için o yüzden ne yapıyorum sivilen yerlerde paraya çiziyorum içimi kolaylaştırıyorum kardeşim sen de kolaylaştır, lütfen sen de böyle yap tamam örnek 15 120 geldi geldik örnek 16'ya evet bunlar birbirine paralel verilmiş öncelikle bu açıyı ben bulabilir miyim evet Formülden mi? Tabi ki hayır. Ne yapıyorsun? Hocam sivrilen yerden paralel. Sivrilen yerden paralel. Kendin buluyorsun kardeşim. Şurayı kullanıyorsun. Kullan burayı. Hocam u var. U var. U var. Yani şu açıların toplamı kaç yapıyor? Toplamda 20 a yaptı burası. 20 a neye eşit? 1 2 3 tane 180'e eşit. 3 çarpı 180'e eşit. Sıfırlar gitsin. 2 ile 18 sadeleşsin. 9. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 27 buluruz. Evet a 27 ise 4 çarpı 27. 27'yi sen 4 ile çarpsan kaç geliyor? Bak çarp bakayım. 4 kere 28. 4 kere 2 8. 108 geldi. 27'ye bir de 6 ile çarpsan. 6 kere 7 42. 12. 162 mi yaptı? Evet. Şurası kaç yaptı? 108 yaptı. Sonra burası kaç yaptı? Burası da 162 yaptı. Hatta burası da. Hatta ben şuradaki açıları da tek tek bulabilirim artık. U'lardan dolayı falan ama dur bakalım. Sonra ne diyor? Evet. BC ile E, D'nin kesimi K demiş. Bak şimdi. BC, B'den başlayıp C'de doluptana sonsa kadar gidiyor. Bir de ED, arkadaşım onu kestir bakayım. Hocam BC dediğimiz şu Sonsuza kadar gidiyor B'den başlayıp. Öbürü de ED, E'den başlayıp de sonsuza kadar gidiyor. Bunların kesimi K'ymiş. Bizden ne isteniyor? BKE. Şuradaki açı isteniyor kardeşim? E. Sen istersen şuradaki üçgenden git dış açıları. Hocam iç açıları bulup iç açılar toplamından gidebiliriz. Ya da hocam paralel doğrularda şöyle bir yer var mı var? Şu kalem ucundan da yapabilirsin. Şu 3'ünün toplamı 360 diyebilirsin. Ama ben sevmiyorum bunu biliyorsun. Burada ayrı bir şekilde çizip en azından şöyle şuradan bir paralel çizip odan U'dan bu ikisinin 3'ünün toplamı 360 derim. Yani 108 alfa ve 162'nin toplamı 360 derim. Ya da ne yaparım? Hocam bunu uzatırım. Burası kaç yapar? 72. 108'in 180'e tamamlayanı. Hocam 162'ye burası. 162'nin de 180'e tamamlayanı kaç derece yapar? 18 derece yapar. E şimdi burada bir M kuralı var mı böyle? Var. Yani burada M kuralından dolayı burası ne oldu o zaman? 18 ile 72'nin toplamı alfa mı olacak? Evet alfa böylelikle 72 artı 18 yapacaktır. O da kaç yapıyor? 90 yapıyor. İşte alfayı da böylelikle 90 derece bulduk mu? Bulduk. Yani sen kuralcız yine. Tamam belli başla. M kuralı, U kuralı, Z kuralı onları bil. Ama diğerlerini bilme. Bak kendin çıkartıyorsun zaten. Hele hele bir de üçgende açıları öğrendikten sonra buradaki doğruda açılar üçgen bilgisini de kullanarak daha rahat çıkacak. Ben biraz kendimi şey yapıyorum. Üçgen bilgisinden de yapmak istemiyorum. Burada üçgen bilgisinden de yapabilirsin. İşin daha da kolaylaşacak. Geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe önceki konuları da daha rahat bir şekilde yapabilirsin. Bu dediğimi de unutma lütfen. Evet geldik örnek 17'ye. Aşağıda bir mahallede bulunan bazı yolların krakısı verilmiştir. Yol verilmiş arkadaşlar. Kahve sokak. Pincan sokak ve muhabbet sokak birbirine paralelmiş. Şu, şu ve şu birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar böyle yollarda biz ne yapacağız? Arkadaşım yollarda ortadaki çizgileri baz alacaksınız. Hocam şurası, hocam şurası. Kırmızı çizgiler birbirine paralel. Tam yolun ortasından. Aslında şununla şu paralel ya. Tam ortasındaki çizgi paralel oldu. Ya bunu böyle yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hatta bu yolu böyle tamamlasanız. Şimdi senin buradaki açı yöndeşikten dolayı buraya eşit olmuş oluyor. Bu açıyı buraya taşımış oluyorsun aslında. Ya da buradaki açı x açısının nereye taşımış oluyorsun? Buraya taşımış oluyorsun. Tamam mı? O yüzden bu şekilde yolun ortasındaki çizgiler bizim için önemli. Evet ona göre işlem yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Peki diğer şuradaki şeyleri de çizelim arkadaşım şöyle. E hocam soru doğru açıları dönüştürsek bile çok karışık oldu. E ne yapıyorduk kardeşim? Sivriler, ya paralel doğrular uzatıyorduk. Ya da sivrilen yerden paralel çizmiyor muyduk? Evet. Şimdi öncelikle olarak burası 45 derecese. Bak şununla şu paralel, bununla bu paralel. Yöndeştikten burası 45 çıkar. Ya da şunu uzatırsın 45 ise yöndeştikten 45 aynı yöne bakıyor. Bununla bu paralel olduğundan burası da 45 oldu mu? Oldu. Evet biz şu 45'ten dolayı burayı da ka kaç bulduk? 45 derece bulduk. Evet burada kaç? 45 derece. Tamam sıkıştık. Sıkıştığımız an ne yapıyoruz? Sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Hadi çizelim bakalım sivrilen yerden paralelimizi. Hocam sivrilen yer... Şekilde baktığım zaman x açısı da burada şurası benim dikkatimi çekiyor. Şuradan bir paraleli çizdik. Kırmızılarla mavi birbirine paralel oldu. Şimdi ben 130'u kullanacağım. 130 demek burada kaçıncı 130 derece olmasını anlamına geliyor. Hop burada ne var kardeşim? Bir U var. Ya da senin şu kırmızıyla şurası paralel ya. Hocam şurada zaten direkt paralellik olmuş oldu. 130sa burada kaç kaç derece oldu? Buradaki açı senin 50 derece oldu. 180'e tamamlayan açısı. Hocam burası 50 ise yöndeştikten dolayı burası da 50 derece mi? Evet. 50 ile 45 yan yana geldi. Hop şuradaki açıyı bulur musun? Bulursun. Kaç bulursun? 50-45 ve bunun tamamının toplamı 180 yapacak ya. 50 ile 45'in toplamı 95 yaptı. 180'e tamamlayalım. 180-95 de diyebilirsin. 85 yapar. E hocam şimdi x'e ulaşmaya çalışıyorum. 85 ise yöndeştikten dolayı burası da 85. Çünkü şunu da şu paralel. E hocam bununla da bu paralel ya. E burası 85 ise burası da yöndeşitten dolayı 85 çıkar mı çıkar. Yani böylelikle x açısını ne bulduk kardeşim? 85 derece bulduk. Örnek 17 85 çıktı. Ve geldik örnek 18'e. Arkadaşım yukarıda verilenlere göre abc açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi burası a verilmiş burası b verilmiş değil mi? E, burası da e noktası verilmiş burası yazılmamış ama ben hemen yazayım. Bakın GFD açısı. GFD açısı verilmiş. ABD e, açısı da verilmiş. Hocam BE B, e, D şurası. E noktası yani. B verilmiş. Sonra A artı B'yi 253 derece vermiş. ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Ya sivrilen yerden paralel çizeceğiz ya da ne yapıyoruz kardeşim? Ya sivrilen yerden paralel ya da paralel doğruları uzatıyoruz. Yalnız burada paralel doğruyu uzatınca Arkadaşım üçgen bilgisi çıkacak. Üçgenine güvenen buradan yapsın. Buradan daha kolay çıkar onu da söyleyeyim. Çünkü daha üçgeni göstermediğim için buradan yapmak istemiyorum. Hocam burası alfaysa burası da alfadır. Sonra burası 180-B yapar. Burası da 180-A yapar. E, sonra iç açılar toplamı 180 dersiniz olayı bitirirsiniz. Anlaştık. Oradan yaparsınız. Tamam. Ben buradan yapmak istemiyorum. Sivilen yerden paralel açacağım. Hocam şurası sivilen yer zaten paralel. Şunun da şu paralel verilmiş ya. Zaten burada paralel var. Burada da bir sivrilen yer var. E bu da paralel. Şurada da aslında bir sivrilen yer var. O zaman ben buradan bir paralel çizeyim kardeşim. Şöyle paralelimizi çizeyim. Hatta B'yi hiç bölmeden çizeyim. Şu şekilde çizeyim. Hocam bu paralellikten dolayı U'dan dolayı burası ne yapar? 180 eksi A mı yapar? Evet. E hocam burası ne yapar? 180'e tamamlayan açısı burası. Burası da 180 eksi B yapar. A ben şuradaki açıyı bulabilirim. Burada kaçı nedir? 180 eksi A artı 180 eksi B yapar. Yani 360 eksi A eksi B. Yani eksi parantezinde A artı B yapar. A artı B'yi zaten 253 vermişti bize. E o zaman sen 360'tan 253'ü çıkarttığın zaman kaç yapıyor? Hocam buradan 360'tan işlem hatası yapmayayım. 253 çıkarsam 7. 107 yapıyor galiba. Evet 107 yapıyor burası. Burası da 107 derece yaptı kardeşim. Şu eşittir 107 yaptı. E tamam. Bu açı 107 derece. Bak şimdi burası 107 ise benden alfa isteniyor. Hocam şununla da şu birbirine paralel değil mi? Evet. Burada da kocaman bir u harfi var mı? Var. Yani alfa ile 107'nin toplamının da ne yapması lazım? 180'e eşit olması lazım. Alfada böylelikle 180 eksi 107 çıkar. Ve böylelikle kaç buluruz? 73 derece olarak buluruz. Evet örnek 18. 73 çıktı. Yalnız tekrar söylüyorum. Belki bu kafanızı karıştırmış olabilir. Hocam ben üçgeni anlıyorum. Diyenleriniz üçgenden gitsin. Israrla daha üçgeni göstermediğimiz için böyle üçgen bilgisini böyle sona saklamak, son ana saklamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde çözdük. Cevap 73. İşlem hatası yaptıysam da kusura bakma ama mantığını anladın herhalde burada. Evet. Örnek 18'i bulduk. Geldik örnek 19'a. Evet. Açılar verilmiş zaten burada. ABC açısı verilmiş. AKL açısı verilmiş. CDE açısı verilmiş. Ve bizden şuradaki X açısı isteniliyor. Ve burası da 90 derece verilmiş. BA ile AK birbirine dik verilmiş. Ne yapacağız kardeşim? İster paralel doğruyu uzat. Ama paralel doğruyu uzatınca bak şurada bir üçgen çıkıyor karşımıza. Uzatma. Ya da burada paralel doğruyu uzatınca üçgen çıkıyor. Evet üçgen bilgisini bilenler buradan yapsın. Hem bunu uzatsın hem bunu uzatsın. Sonra burada ne çıkıyor? Hocam şöyle bir M kuralı çıkıyor hocam. Oradan yapabilirsin. Ama ben buradan yapmayacağım. Şimdi nereden yapalım? Sivrilen yer neresi? Hocam burası garip bir sivrilen yer. Hop çizdim paraleli. Hocam burası da garip bir sivrilen yer. Hop burayı da çizdim paraleli. Şuradan çizdiğim zaman U kuralı çıktı. 180'e tamamlayan açısı 30 derece çıktı burası. 150'nin 180'e tamamlayanı. E hocam 90-30 daha 120. Burası kaç yapar o zaman? 60. Aynı şekilde bir U var mı burada? Var. 140 sa burası kaç yapar? 40. Şimdi burada M kuralı var mı arkadaşlar? Var. İki paralel 130'u kullanacağız ya. 130'a bakan M kuralını görür. 60 ile A'nın toplamı neye eşit olacak? 130'a eşit olacak. A'yı da böylelikle 70 buluruz. E A 70 ise kardeşim 70, 40 ve X'in toplamı ne olacak? 70, 40 ve X'in toplamı eşittir. 180 olacağından şu ikisi 110 yaptı. E X de 180-110'dan 70 derece olarak çıkar. Örnek 19, 70 oldu. Geldik örnek 20'ye. Şimdi şekilde dört farklı renk ile oluşturulmuş model verilmiştir. Aynı renk doğrular birbirine paralel. Mavi mavi mavi. Yeşil başka yok. Şunlar birbirine paralel yani. Şu paralel şu paralel ve şu paralel verilmiş. Başka da aynı renk yok. Tamam. Turuncu kırmızı. Şunlar paralel onu kullanacağız. Arkadaş bizden alfa isteniyor? Alfa isteniyor. A, burası alfaysa. Z'den dolayı şu maviler birbirine paralel ya. Zde Z, Z kuralı var burada. Z kuralından dolayı alfaysa burası da alfa mıdır? Alfadır. E hocam burası iken burası da ne oldu? Alfa oldu. E sonra ne yapacağız? Bizden alfa isteniliyor. Hocam şuraya bakacak olursak şu maviler de birbirine paralel. Şurada da bir z kuralı yok mu? Var. Yani 58 ise burası da 58 mi oldu? Evet. 58 iken daha burası da 58'dir. Hocam mecbur burada artık. Üçgen çıktı. Üçgen iç açıları toplamı 180. Yani... 58 artı 58 artı alfa'nın kaç yapması lazım 180 yapması lazım 58 ile 58'i topladığım zaman 116 yapar alfa da 180 eksi 116 o da kaç yapıyor 70 değil 64 yapıyor galiba evet cevap böylelikle 64 bulduk örnek 20'de geldik örnek 21'e evet yine açı falan var burada ne yapacağız arkadaşlar yine simlien yer falan var Sivilen yerden paraleli çizeceğiz. Ha istersen sen şu paralel doğruyu uzat kardeşim. Şunu da uzat. Bak M kuralı çıkıyor burada. M kuralını da kullanabilirsin büyük ihtimalle. Bakalım diğer türlü deneyeceğim. Diğer türlü eğer zorsa üçgen bilgisini de kullanabilirim. Onu da söyleyeyim. E ben şimdi paralel doğrular var mı elimde? Var. Şunlar bir paralel doğru. E paralel doğrular var. Paralelleri uzatınca üçgen bilgisi çıkıyor. Ben o zaman ne yapıyorum? Sivilen yerden paralel çiziyorum kardeşim. Hocam burası da garip bir sivrilen yer. Şuradan da bir paraleli çizdim. Sonra ne yapacağız burada? E hocam burada şunu falan kullanman lazım. 130'u kullanman lazım. E 130'u kullanmak için şuradaki şey açısı var ama burada da. Neyi kullanacağım ben buradan yaparsam da. Kalem ucu kuralı var hocam. E kalem ucunu kullanacağız. E burada da biraz sıkıntı olacak gibi. Yani şu üçünün toplamı. Hadi şuraya a a dersek. Hatta xx diyelim. xx dersek. Buraya da y y dersek eğer. Hocam burası 180 eksi x yapıyor. Burası da 180 eksi y yapıyor. Sonra bu üçünün toplamı ne diyeceğiz? 360 diyeceğiz. Yani kalem ucundan. Hocam niye paralel çizsek? Hop u'dan ikisinin toplamı 180. Hop u'dan ikisinin toplamı 180. Toplamı 360 yapıyor. Sanki bu yol daha uzun olacak kardeşim. Ben ilk baştaki söylediğim yola döneyim. Yani üçgen de olsa. üçgenin açıların toplamının artık 180 derece olduğunu biliyoruz ya. Oradan gidelim bence biraz da üçgenlerden yapmayı da öğrenelim. Şunu uzattık, şunu uzattık. Arkadaşım, şuraya bir A dersem, burası da x diyeyim pardon. X, X dersem, ters açıdan dolayı burası da X. Buraya bir Y, Y dersem, hocam ters açıdan dolayı burası da Y. A, şöyle bir M kuralı çıktı. X artı Y neye eşit oldu? 135 eşit oldu. Evet, bunu bulduk. X artı Y'yi bulduk. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Alfa'yı da kullanmamız lazım, 25'i de kullanmamız lazım. E Hadi bir yerden başlayalım. Bilinenler şuradan gitmeye başlayalım. Hocam burada hop şurası. Ne olacak? Burası 2 xken burası 180'e tamamlayan açısı. 180-2x mi olacak burası? Evet. Hatta burası da aynı şekilde. 2y ise burası 180-2y mi olacak? Evet. Şurada iç açılar toplamından şuraya da a deyip iç açılar toplamından a'yı bulabilirsiniz. Ama üçgende bir de şu kural var arkadaşım. 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. 9. 8. sınıftan biliyoruz. Şu ikisinin toplamı 205 eksi 2x oldu. E hocam burada da 2 iç açın toplam bir dış açı. Burası yani şuradaki üçgende de. Hocam alfaya bunu toplama alfa artı 180 eksi 2y mi yaptı burası? Evet. Şunlar da birbirine paraleldi ve şuraya bakacak olursan da bir u kuralı var. Yani şu ikisinin toplamı alfa artı 180 eksi 2y artı 205 eksi 2x eşittir. Kaç yapacak? 180 yapacak. 180'ler gitti. Alfa'yı yalnız bırak. At öbür tarafa. 2x artı 2y eksi 205 mi yaptı burası? Evet. Alfa ne oluyor o zaman? Sen x artı y'yi 130 bulmuştun. 2x artı 2y 2 katı 260 değil midir? Evet. Burası 260 eksi 205 yapar. E 260'dan 205'i çıkartırsak kaç çıkıyor cevap? 55 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Üçgen bilgisini kullandık. Bu kullandık ama gerçekten diğer türlü yapmaya kalkışsaydım eğer İşim daha uzun olacaktı. Bazı sorularda da üçgenle de karşılaşabiliyoruz. Yapacak bir durum yok. O yüzden üçgeni de kullanmış olduk. Ama son sorular ya. Son sorular biraz zorlayıcı sorular olacak. O yüzden e, bu şekilde üçgeni de kullanacağımız noktalar olacak arkadaşım. Geldik son soruya. Evet şekilde kağıt uçak görsel. Görseli ve. Şekilde kağıttan uçak görseli ve. Üzerinde bulunan açılar verilmiştir. Şekildeki çizgiler doğrusaldır. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Aslında şöyle bir kural var arkadaşlar. Böyle içeride. Aslında şu, o kural böyle de yine üçgende göreceksiniz. Hocam bu açı bu açı bu açının toplamı şuradaki açıya eşit. Aa, bu zikzak ne kadar olursa olsun böyle tırtıklı da olsa içeridekilerin toplamı yine neye eşit oluyor? Dışarıdakilere eşit oluyor. Yani sen oradan yapabilirsin. X, 30, 25 ve 30'un toplamı 75 artı 75'e eşit olacak diyebilirsin. A ben oradan yapmayacağım. Şimdi ispattan yapacağım arkadaşım. ispatında anla. İspat yöntemiyle yapacağım şimdi sana. Valla arkadaşım burada paralellik paralellik de yok. Şunu şöyle uzatıp Şunu şöyle uzatıp Sonra buradaki açıları bulup Sonra buradaki dörtgenin açısından da bulabilirsin. Bir yolda bu mesela. Ama ben doğru açıdan yapmak istiyorum. Hocam böyle zikzak kuralını anımsatmadın mı bu? Evet. Hani iki paralel doğru arasında zikzak oluyordu böyle. E o zaman biz paralel şey yapacağız. Mesela en garip sivilen yer burası. Buradan bir paralel çizsek. Nereye? Buraya paralel çizsek. Hocam şöyle bir paralel çizsek. Çok güzel. Şununla şu birbirine paralel. E hocam buradan ne çıktı o zaman? Z kuralı çıktı. Bak şöyle bir Z kuralı çıktı. Yani burası X ise burası da X midir? Evet. Şimdi senin şuradaki doğrunla şu paralel ya. Hocam bak şimdi dikkat et. Buraya bakan aşağı bakan yukarı bakan. Aşağı bakan yukarı bakan aşağı bakan. Aşağı bakan açıların toplamı. Hocam sadece X değil. Burası X artı 30 yap bak dikkat. X artı 30 artı 25 artı 30 yaz buraya. X artı 30 artı 25 artı 30 yaptı burası. Neye eşit olacaktır? Yukarı bakan açıların toplamına. Evet yukarı bakan açılarda da oklar 75 ve 75'i gösteriyor mu? Gösteriyor. Evet işte o biraz önceki gösterdiğim şu tırtıklığının ispatını da yapmış olduk size. Ne yapıp şuradan bir paralel çizip oradan yapılıyormuş arkadaşlar. İçeridekilerin toplamı dışarıdakinden de yapabilirsin. Ama ispat önemli. Buradan ne geldi? Hocam burası 30-30-60-85 yaptı. X eşittir. Şurası da 150 yaptı. 150-85 yapar. O zaman de ne buluruz? 65 derece olarak buluruz. Evet bu sorunun cevabı yani örnek 22'de böylelikle 65 bulduk. Son soru biraz özellikle şu soru biraz sarstı. O da üçgen bilgisinden dolayı ama doğrudu açılarda böyle soruları da görmek zorundayız kardeşim. Değil mi? Hep kolay hep kolay hep kolay nereye kadar? Hatta sarsan bir de şu yeni nesil bir soru daha vardı. Şu soru da biraz sarstı gibi ama siz bunu yine işlem kalabalığıyla da yapabilirdiniz. Aslında çok sarsan bir soru da değil. Evet gençler tekrarlıyorum. Doğru açılarda Z kuralı, U kuralı, M kuralı bizim için önemli. Bunun yanında bir de ne yapıyoruz? Sıkıştığımız an ya paralelleri uzatıyoruz ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Gereksiz formülleri aklımızda tutmuyoruz gençler Böylelikle bitirdik mi doğruda açıyı Evet yani üçgende açılar 2'yi doğru açılar 2'yi bitirdik sırada ne var üçgende açı var arkadaşlar bir sonraki videoda üçgende açıda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın